Bugün 29 Ocak 2023 Pazar Güneş günündeyiz boğa burcunda ilerleyen ay kişisel zevkler güvenlik ve parayla ilgili konuları öne çıkarabilir Toprak elementinin güven ve istikrar beklentilerini gün boyu hissedebiliriz sabah erken saatlerden itibaren ay Uranüs ile birleşip Oğlak burcundaki Merkür'le üçgen görünümde olacak heyecan ve coşkumuzun artabileceği sabah saatlerinde özgür ve bireysel davranma eğiliminde olabiliriz keyif aldığımız faaliyetlere yakın ilişkileri de zaman ayırabilir doğada zaman geçirebiliriz para ve maddi kaynaklarımızı doğru değerlendirebilir keyifli alışverişler yapabiliriz Merkür ve Uranüs arasında gün boyu etkili olacak üçgen görünüm zihinsel yaratıcılığımızı da desteklerken yeni ve orijinal fikirler üretebilir günlük işlerde pratik ve somut çözümler bulabiliriz akşam saatlerinde ise boğa burcundaki ay balık burcundaki Neptünle uyumlu görünümde olacak sezgilerimiz ve maneviyatımız güçlenebilir